Reflü midenin içeriğinin yemek borusuna geriye kaçmasıdır. Zaten refluxdan gelir, geriye akımdan gelir. Tabi bunun bazı sebepleri vardır. Normalde yemek borusunun alt kapağı devamlı olarak kapalıdır. Ancak yemek yerken açılır kapak. Yemek yediğimiz zaman yuttuğumuz aşağıya doğru iner ve yemek borusunun alt kapağı açılır, mideye düşer. Ama bazı kişilerde yemek borusunun alt kapağı devamlı olarak açıktır ve bu sefer midenin içeriği serbest olarak yukarıya iner, çıkar, reflü olur. Tabii midenin içeriğinde asit vardır. Asit yemek borusuna çıktığı zaman yanma yaratır, doku arabiyeti yaratır ve sonraki dönemde hücre bozulmasına meydana getirir ki hücre bozulması olduğu zaman ki biz buna Barrett özofagusu deriz. Kansere dönüşüm olabilir. Gerçi hücre bozulmasına biz baritöze farkı diyoruz. Yani midenin iç sarının yemek borusunun içine girmesine baritöze farkı diyoruz. Fakat bu Türkiye'deki reflülü hastalarda oldukça nadir görülen bir durumdur. Yani yurt dışında reflünün kansere dönüşmesi daha fazladır ama ülkemizde daha azdır. Bir de reflü oluş sebeplerinden teki de Midenin göğüs boşluğuna geriye kaçmasıdır. Yani fıtıklaşmadır. Bir organın bir yerden diğer bir boşluğa geçmesine biz fıtıklaşma diyoruz. Ve mide fıtığı ülkemizde oldukça sık görülür. Eğer ki mide fıtığı varsa bu sefer yemek borusunun alt ucundaki boşluk çok daha büyük olacaktır. Ve bu durumda midenin içeriği çok daha büyük volümlarda yemek borusuna geçecek, ağza gelecek, boğaza gelecek ve oralarda da yanma oluşturacaktır. Tabii ki yemek borusunun iç sarı aside dayanıklı değildir. Bazen bu mideden gelen gıdalar ve asit yemek borusunun alt kısmında sorun yaratır ama orta kısma ve üst kısma çıktığı zaman artık yemek borusu haricinde bazı sorunlar da yaratmaya başlar. Biz buna ekstra özepagiyel semptomlar, şikayetler deriz ki genelde solunum sistemiyle ilişkilidir bunlar. Örneğin bir tanesi asidin yukarıya çıkmasından dolayı kişinin ses kısıklığının olmasıdır. Özellikle sanatçılarda bu çok büyük bir problemdir. Yine asit yukarıya çıktığı için faringsi çok fazla enfeksiyonlar geçirildiğinden dolayı harabiyet yarattığı için kişi çok sık faranjit olur. Yani reflü hem ses tellerinde iltihap yapar, ses kısıklığı yapar, hem de boğazın arka kısmında faringste iltihap yarataraktan enfeksiyonlara meyil oluşturur. Tabii başka bir komponenti de var, başka bir bileşeni de var reflünün. En çok üzenlerden bir tanesi de budur aslında. Asit yukarıya çıktığı zaman refleks olaraktan öksürüğe de sebep olabilir ve aynı zamanda astım benzeri bulgular meydana getirebilir. Onun için... Bazı hastalarımızda astım şikayetleri vardır. Göğüs hastalıkları uzmanları tarafından araştırılır. Ama herhangi bir şey bulunamaz. İşte bu durumda mutlaka altta yatan bir yemek borusu hastalığı var mı? Reflü var mı? Araştırılması gerek. Tabi reflünün bütün bileşenleri yemek borusunun kapağının açık kalması veya yapısal veya fıtığın olması da değildir. Başka bir bileşeni de vardır. Yemek borusunun Kapağı tamamen kapalıdır ama sadece yemek yerken açılması gereken bu kapak günde 80 ile 100 kere açılır, asit yukarıya çıkar, yakar, iner. Ve reflünün %85-90'ı yaklaşık bu ile olur. Yani yemek borusunun alt kapağında hareket bozukluğu vardır. Gereksiz yere açılıp kapanır ve işte bu durumda da asit yukarıya çıkar ve sorun yaratır. Başka bir konu da var. Reflüsü olanlarda araştırma yapılmıştır ve midenin boşalma hızında gecikme olduğu ortaya konmuştur. Yani mide kolay boşalamıyor, gıdalar aşağıya gidemiyor. Gidemeyince kişi yattığı zaman veya yatay pozisyona geçtiği zaman gıdalar yemek borusuna kaçıyor. Bu da önemli bir sebeptir. Onun için bazen mide bağırsak çalışma hızını arttıran hareketlerini azaltan ilaçlar bu hastalarımızda Oldukça faydalıdır. Şimdi reflüsü olan hastalarda ne gibi bulgular olur? Bir hasta göğsümde şu kısımda yanma var dediği zaman buna biz hard deriz veya göğüste yanma. Yüzde 95 o kişide reflü vardır. İkinci bulgusu da yanma yoktur kişide. Türkiye'de hatta bu daha ön plandadır. Ama midenin içeriği yemek borusuna kaçar ve ağzına gelir kişinin. Bu da önemli bir bulgudur. Kişinin yedikleri ağzına gelir ama yanma olmaz. Tabii reflünün tedavisi var mı? Reflünün tedavisi iki şekilde yapılır. Bir tanesi ilaçla yapılır. İkincisi de cerrahi tedavisidir. Fakat son zamanlarda ortaya çıkan başka bir tedavi yöntemi vardır. Endoskopik tedavi yöntemleri. Ki bunlar ameliyatsız olarak reflü şikayetlerini önleyebilmektedir.